Arkadaşlar yani şunu söylemek istiyorum videonun başında arkadaşlar Şubat'a az kaldı bugün 27 Ocak çarşamba arkadaşlar bugünkü yani bu videomuzdaki konumuzda arkadaşlar e, hani şöyle youtuberların yaptığı var ya yan ekran yapıyor bir tane hani burada siz çıkıyorsunuz Burada sizin böyle kafanız gözüküyor. Sonra burada da oyun ekranı gözüküyor. Arkadaşlar bugün size nasıl yapılır onu öğreteceğim arkadaşlar. Onu nasıl yapıldığını. Arkadaşlar şimdi bunu YouTube'dan ya da bilgisayarınızdan yapmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar yani ilk önce bilgisayarınıza giriyorsunuz. Bilgisayarınızda hani arka plan falan diyor ya. Arka plana giriyorsunuz arkadaşlar bilgisayarınızda. Arka plana basıyorsunuz. Bastığınız zaman arkadaşlar orada farklı farklı önünüze kareler çıkıyor. Renkli renkli. Onlardan bir tanesini seçiyorsunuz arkadaşlar. Seçtiğiniz zaman sizden bir tane şifre istiyor. Yani şifre derken hani, bilgisayarda nasıl mavi ekran falan girer ya hani, virüs gibi. Şimdi oraya CTRL yazıyorsunuz. ALT GR yazıyorsunuz. Sonra Enter'a basıyorsunuz. Arkadaşlar ilk önce e, yan ekranınız oluşuyor. Yani şu oluşuyor, şu. Arkadaşlar hani burada oluyorsunuz. Yan ekranınız oluşuyor. Sonra arkadaşlar ee, Öbürkin de youtube'dan hallediyorsunuz YouTube'tan yaptığınız zaman da şöyle oluyor arkadaşlar youtube'a giriyorsunuz ee, analizlere giriyorsunuz kanal analizlerine analizlerden e, düzenleyiciye basıyorsunuz düzenleyiciye basıyorsunuz ilk önce videonuzu birazcık kesiyorsunuz yani birazcık kesiyorsunuz derken hafif bir 5-10 saniye kısaltmanız lazım onun için yani Sonra altta bir tane artı işareti olacak. Şöyle artı işareti olacak. Yanında da bir tane kare olacak. Şöyle şöyle bir tane kare olacak. Bakın. Şöyle küçücük bir kare olacak. Şöyle. Yanında da artı var. Arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Bastığınız zaman ee, oradan oynatma listelerine tıklıyorsunuz. Arkadaşlar. Oynatma listelerinden onu ayarlamasını yapıyorsunuz. O oynatma listelerinin ilk önce yani bir tane içinden bir tane videosunu alıp diğer videonuza ekliyorsunuz. Abone ol video'nun bitişine bitişine ekledikten sonra yani bir tane değişiklik yapmanız gerekiyor arkadaşlar. E, onun içinde kenarlara çerçeve ettiriyorsunuz. Yani o özelliği kullanmaya sahip olmak için e, bilgisayarınızı güncellemeniz gerekiyor. Yani YouTube'u güncellemeniz gerekiyor. Arkadaşlar, yani o şekilde olmuyor ekran çerçevesi sizin burada olmanız falan. Arkadaşlar, yani oynatma listesi koyup arkadan bir de o küçük artı işaretine basıp açabilirsiniz ya da YouTube'unuzu güncelleyip açabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gidelim ve daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz arkadaşlar bu sefer ortaya koyayım ortaya buradan da abone olabilirsiniz arkadaşlar burada da iki tane videom olacak onları da izlemeyi unutmayın.